Aslan'ın bir vazosu varmış, bu vazoya önce eşit hacimli bilyelerden koyuyormuş, yani her bilyenin hacmi diğerine eşitmiş, daha sonra da vazoyu ağzına kadar suyla dolduruyormuş. Burada aslan'ın vazoya koyması gereken suyun hacminin, kullandığı bilye sayısı cinsinden formülü var ve bu litre cinsinden verilmiş. Tekrar ediyorum, vazoya koyması gereken suyun hacminin, ki bu V ile gösterilmiş, bilye sayısı cinsinden formülü. Bilye sayısı da N ile gösterilmiş. 32 eksi 0,05 ne? Burada da iki ifade var ve bu ifadelerdeki boşluklara gelecek sayıları bulmamız gerekiyor. Vazonun hacmi boşluk litredir, bir bilye boşluk litredir. Evet, vazonun hacmini bulmak için yapabileceğimiz bir şey var. Ne mi? Eğer vazonun içinde hiç bilye olmadan kaç litre su aldığını bulabilirsek, bu, vazonun toplam hacmini verir, değil mi? Vazonun içinde hiç bilye olmazsa, unutmayın, ağzına kadar su dolduruyoruz, suyun hacmi, vazonun hacmini verir. Bu durumda, V0'a hesaplarsak, bu, hiç bilye kullanmadan kaç litre suya ihtiyacımız olduğunu gösterir. Evet, V0 nedir? N ne gördüğümüz yere 0 koyarsak, bu 0 olur ve geriye 32 kalır. O halde, V0 yani vazonun toplam hacmi 32 litreye eşittir. O zaman da buraya 32 yazabiliriz. İkinci soru, bir bilyenin hacminin kaç olduğunu soruyor. Renklemi daha yakından inceleyelim. Bakın, bu vazoya hiç bilye koymazsak, en fazla 32 litre su koyabiliyoruz. Ve her bilye için 0,05 litre daha az su koyabiliriz. Bunu nereden mi biliyoruz? Burada 0,05 n var, n var. Yani her bilye için n'nin her artışında bu çarpım vazonun toplam hacminden düşüyor. Bu şekilde düşündüğünüzde her bir bilyenin hacminin 0,05 olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet, 0,05 litre. Eğer emin olamadıysanız, tatmin olmadıysanız gelin sağlamasını yapalım. Bir bilye koyduğumuzu düşünelim o zaman koyabileceğimiz suyun hacmi 0,05 litre daha az olacaktı. Eğer bir bilye yüzünden 0,05 litre daha az su koyabiliyorsak, bir bilyenin hacmi 0,05 litredir. İşte bu kadar kolay.